Evet arkadaşlar yeni bir videomuzla birlikteyiz. Bu videomuzda bel fıtığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara bakacağız şimdi. Hemen başlayalım. Sert yerde yatmak bel ağrılarını giderir. Bu yanlış arkadaşlar. Doğrusu şu. Sert yerde yatmak sırt ve bel kaslarının tutulmasına neden olduğu için yarar yerine zarar getirir. İyi bir yaylı yatakta veya yar, yarı ortopedik bir yatakta yatmak en iyisidir. Mutlaka sırt üstü yatılmalıdır. Bu da yanlış. Hastanın en rahat ettiği pozisyon, en iyi pozisyon, en iyi yatış şeklidir. Hastalar genelde yan yatıp bacaklarını karınlar doğru çektiklerinde daha rahat ederler. Çünkü bu pozisyonda yatarken omurların arası açılacağından bacak sinirlerine olan bası azalır. Yani bacarınıza olan sinir baskısı azalır. Eğer hasta sırt üstü yatmak isterse belinin altına bir yastık koyması ve bacaklarını yüksek bir yere uzatması daha uygun olmaktadır. Başka bir madde. Tuvalet ihtiyacı dışında kalkmadan 20-25 gün kesin yatak istirahatı yapılmalıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Doğrusu. 2 gün yatak istirahatı yeterlidir. Eğer hasta rahatlamazsa bir sonraki tedavi aşamasına geçirmelidir. Uzun süre yatmak hastayı depresyona sokabilir. Yani sıkılırsınız arkadaşlar. Sıkıcan iyidir. Çabuk çıkmaz. Başka bir yanlış. Sürekli korsa takmak beli toplar. Bere binen yükü azaltır. Bu yanlış arkadaşlar. Omurga kırıkları ve kaymaları dışında sürekli korsa takmak zararlıdır. Berdeki kasların zayıflamasına yol açmaktadır. Bel çektirme ve ile bel fıtığı geri gider. Bel çektirme bakın bu çok önemli. Bel fıtığı geri gider hasta rahatlar. Bunu yaptırmayın arkadaşlar bu yanlış. Bel çektirme sadece omurların arka uzantılarının birbirleri arasında yaptıkları eklemlerdeki kaymalarda faydalıdır. İleri derecede ber fıtığı olan kişilerde yapıldığında fıtığın kopmasına ve hasta için felç tehlikesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Arkadaşlar bu bel çektirme işi yanlış bir iş aman dikkat edelim. Bere balık bağlama, bardak çekme, masaj gibi alternatif yöntemler fıtığı yerine sokar. Arkadaşlar bakın bu da yanlış. Bu gibi alternatif yöntemler sadece beldeki kan dolaşımını artırır. Böylece beldeki kaslar gevşer. Hastada geçici bir rahatlama olur. Fıtık üzerine bir etkisi olmaz. Yine bir yanlış. Fizik tedavisinin nerede yapıldığı, yakınlığı, uzaklığı çok önemli değildir. Arkadaşlar bu yanlış. Fizik tedavinin yap yapıldığı yerin önemi var. Bu büyük. Ama yakınlığı çok daha önemli. Yani nerede yapıldığı değil. Sizin eve yakınlığı. Yani uzak mı, yakın mı? Çünkü ondan sonrası önemli. Hastanın fizik tedavisinden sonra üşümeden... Mesela kışın yaptığınızı düşünün yaptırdığınızı üşümemeniz lazım ve yorulmadan en kısa sürede eve gidip dinlenmesi gereklidir. Fizik tedavi esnasında ağrı olursa bırakılmalıdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Fizik tedavinin özellikle ilk 3 gününde ağrılarının artması normaldir. Sabırla devam edilmelidir. İlk 3 günde ağrılarınız artabilir. Merak etmeyin. Fizik tedavisinin etkisi ancak birkaç ayda belli olur. Yanlış. İlk 10 seans sonucunda hastanın ağrıdıklarında ya da ağrılarında diyelim daha doğrusu bir gerileme olmuyorsa ilk 10 seansla fizik tedavide ağrılarınızda bir azalma olmuyorsa fizik tedaviyi sürdürmenin bir anlamı yoktur. Bir sonraki tedaviye geçilmelidir. Yani doktora müracaat edilmelidir. Mesai saatleri içinde fizik tedavi yapılabilir. Yanlış Fizik tedavi bitiminde mutlaka yarım saat 45 dakika uzanıp ondan sonra normal yaşıma devam edilmelidir. Yani diyelim ki çalışıyorsunuz bir yerde. Gittiniz. Fizik tedavi oldunuz, tekrar çalışmaya devam ettiniz. Bu yanlış arkadaşlar. Yine bir yanlış bakın. Bele iğne yapılması bel fıtığını yok eder. Bu yanlış. Bele iğne yapılması hastanın ağrılarını geçiyor olarak yok eder. Yani ağrı kesici sanırım. Tamamen geçirmez. Yapılacak kortizonun birçok en etkisi olduğu unutulmamalıdır. Yani kortizon ağır bir ağrı kesici arkadaşlar. Yine bir yanlış. Ber fıtığı ameliyatı çok risklidir. Hastaların çoğu ya sakat kalır ya da kısıtlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalır. Doğrusu şu. Mikro cerrahi ile ve iyi bir beyin cerrahi tarafından yapılan ber fıtığı ameliyatlarının sakat kalma felç olma riski yoktur ya da çok azdır. Ameliyat hastayı daha rahat hareket ettirmesi için yapılır. Bunun hareketlerini kısıtlamak için değil. Mikro cerrahi yöntemi ve iyi bir cerrahtan bahsediliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bel ameliyatlarında hasta mutlaka narkoz olmak zorundadır. Arkadaşlar bu yanlış. Artık epidural anestezi yani sadece bel bölgesine uyuşturma yöntemiyle tamamen uyumadan ameliyatlar yapılabilmekte. Hastalar ameliyat sırasında sohbet edebilmekte ayaklarını bile oynatmaktadırlar. Bu yöntem sayesinde ameliyat sonrası uyanamama, bulantı, kusma gibi sorunlar yani anestezi yüzünden olmamakta. Hasta ayağını oynatabildiği için ameliyat sırasında güç kontrolü de yapılabilmekte. Yine bir yanlış. Bel fıtığı ameliyatından sonra en az 3 ay seyahat edilmez, araba kullanılmaz. Arkadaşlar bu yanlış. Bel fıtığı ameliyatından sonra hastaların tatile ya da bir seyahate çıkması istenilen bir durumdur. Hasta uçakta ya da trenle ameliyatı ertesi günü arabayla ya da otobüste ameliyattan 2 gün sonra... Uzun yolculuğa çıkabilir. Ameliyatın bir hafta sonra tatil yapabilir. Eğer İstanbul trafiği gibi stresli bir trafik yoksa bulunan yerde, araba da kullanılabilir. Yine bir başka bir yanlış. Ameliyat sonrası futbol, kayak, tenis gibi sporlar bir daha yapılmaz. Denize girilemez. Yanlıştır. Ameliyattan bir hafta sonra deniz, havuz tedavi için yararlı girişimlerdir. Yürüyüş ve yüzme hastanın normal yaşama dönmesini hızlandırır. Zıplayıcı sporlar, ağır sporlar iyileşmeyi geciktirir. O yüzden iki ay süreyle yasaktır. Sonra spor öncesinde iyice ısınmak kaydıyla serbest bırakılabilir. Yine başka bir maddemiz. Bel ve bacak ağrınız varsa öncelikle ortopedi, nöroloji ya da dahiliye uzmanına başvurmak gerekir. Bu arkadaşlar yanlış. Bel ve bacak ağrınız varsa öncelikle beyin cerrahı uzmanına başvurmanız gerekmekte. Başka bir video daha birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça bakın. İyi bakın. İyi davranın. Yalanlardan uzak kalın. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda kolesterolle ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlara bakacağız. Öncelikle kısa bir bilgi verelim size kolesterolle ile ilgili. Damarların baş düşmanı kolesterolle ile baş etmenin en etkili yolu bilinçli beslenmeden geçer.